şekilde yaşam koçluğu böyle bir şey değil mi? Yani her şekilde kişinin yanında olup ona yol gösteren, yol arkadaşlığı yapan kişilerdir. Evet. Yani biraz önce dediğiniz gibi gıybet maalesef Kur'an-ı Kerim'de dediği İslamiyet'te de çok kötü bir şey. Ee, kıskançlık nedir? Bu olguları da konuşmak istiyorum. Ee, neden insanlar o hazlarına yenik düşerler? Ee, yanlış bir şey ellerinde değil, halbuki tedavi olsalar ellerinden çıkar normal insan haline dönerler. Bütün bunlarda hem yaşam koçluğunu hem kişisel özellikleri de biraz da isteyeceğim. Şimdi şu şekilde yani kıskançlık e, hastalık derecesinde olmadığı zamanlar gayet doğal bir duygudur ve faydalıdır tabii. Yani e, ama takıntı yaparsa, paranoya yaparsa mutlaka bir psikolog veya psikiyatırdan yardım almalı. He bu kıskançlık büyümeden ilk zamanlarda doğallığında ve orijinalliğinde ve kararında ve dengesinde çok faydalıdır. Aşklara aşk katar, işte başarıya başarı katar. Yani kıskanlığı imrenmeye çevrilebilir. Anlatabildim bir çıkış yolu İkincisi aşırı kıskanan kişi özgüvenini güçlendirmeli Özgüvenini güçlendirerek aşırı yoğun kıskançlıktan özellikle eşine komşusuna iş arkadaşına kurtulabilir Anlatabiliyor muyum Yani onu dozajında yaşamamız gerekiyor yani kıskançlığı dozajında yaşadığımızda sevdiğimize sahip çıkarız. İlgimizi devam ettirebiliriz. Ama eşimizi veya sevdiğimizi birine yakıştırdığımızda ne olur? O çok kırılır. Namusuna dil izlatılmış görür. Bunu yanlış anlar. Yani biz eşimize veya sevdiğimize veya iş arkadaşımıza jest yapmazsak, onun başarılarıyla gurur duymazsak kim yapacak? Anlatabiliyor musunuz? E, tabii muyum? ki. Sizin e, tabii ki sosyal medyada da çok fazla paylaştığınız şeyler var. Takipçilerinizden biriyim ben de. E, orada e, birçok güzel, hep sevgiyle, iyilikle, içsel yolculukla e, ve farkındalığı arttıracak e, notlarla, dersler, ödevler veriyorsunuz herkese. E, yani insan e, giysileriyle değil fikirleriyle anılmalı. E, mesela bunlardan biri aklıma Sağ olun. gelen şu Sağ olun. an. E, Gerçekten fikirleriyle anılabilmesi için, e, hani para mı önemli, <gülüyor> giysi mi önemli, tabii ki para bir araç, para hiç şey değil. Ama e, bu fikirlerin ortaya çıkması için de neler gerekli, nasıl bir e, danışmanlık yapıyorsunuz, nasıl yaşam koştuğu yapıyorsunuz, bunları bize nasıl hissettirebiliyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, e, sevdiklerimizin başarılarıyla övünüyoruz. Onları yanımıza alıyoruz. Meslektaşlarımızın başarılarını yanımıza alıyoruz. Bunlar çok önemli. Ya falan kişi işte stresi yenme konusunda güzel bir yazı yazmış veya televizyonlara çıkmış. Demek ki çıkılabiliyor, yapılabiliyor. Onun da fikirlerini, yazılarını Tavsiyelerini sitelerimizde yer veriyoruz. Sosyal medyada onların görüntülerini de yayıyoruz. Yani birlikten güç doğuyor. Bir arkadaşımızın başarısına bir tuğla daha koyup hani atıfta bulunma deniliyor. Bilimsel araştırmalarda herhangi bir psikolog, psikiyatrist veya bir bilim adamının yaptığı araştırmayı da makalelerimizde yer Ayırıyoruz, danışmanlık seanslarımızda ondan da bahsediyoruz. Bu çok güzel bir şey. E o kişinin de duyuyor bunları, sosyal medyada duyuyor, onu tanıyanlar iletiyor falan kişi senin başarılarınla övünüyor dediğimizde o daha çok başarmaya ve bizi rakip ya da düşman gibi görmemeye başlıyor. Çünkü herkesin nasibi, kısmeti zaten var ve bu ülke, bu dünya hepimize yetiyor. Bu yüzden yani kişileri kötülemeden onların başarı ve araştırmalarını yanımıza aldığımızda karşı taraf bizi rakip ya da düşman olarak görmüyor. Az önceki kıskançlığa hemen küçük bir giriş daha yapayım. Yani mesela bir gelin hanım kayınvalideyi, çok yoğun kıskandığında büyük bir kriz, kaynana gelin sorunları oluyor. Neden? Çünkü birbirlerini rakip ya da düşman görüyorlar. Halbuki ortadaki oğul yani erkek, eşin kocası kim? Onun Sadece onun kocası. Kayınvalidenin neyi? O. Oğlu. E, o zaman rakip ya da düşman değiliz. Yani bakış açıları farklı. İşte Japonya'da güneş doğuyor, bize de doğuyor. Japonya, Japonya'da doğan güneş saate ayrı, vakti ayrı. Annelerimiz, babalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız biz bir kombin halde, bir konsensus ve senfoni ve hep beraber orkestra şeklinde hareket ediyoruz. Birbirimize zararımız yok, güç veriyoruz, enerji veriyoruz. Buradaki kameraman arkadaşları biz niye kıskanalım? Onlar olmasa bizi kim çekecek çok Allah doğru. aşkına <gülüyor> değil mi? neler neler var değerli hocam konuşacak o kadar şey var ki çünkü evet. sizler enerjinizle hem stüdyoya hem ekranlara birçok şeyi verdiniz evet. sevgiyi enerjiyi. Konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee,